Hey everybody, it's Lebron here. I got a quick brain teaser for you. What are the odds of making 10 free throws in a row? Here's my good friend Sal with the answer. Evet, yine LeBron James arkadaşımızdan güzel bir soru. Eminim cevabı kendisini de şaşırtacak. Evet, soruyu çözmeden önce LeBron'un kariyer istatistiklerine baktım ve kariyeri boyunca yaptığı serbest atışları tutturma oranı %75. %75'i şöyle yazalım. Şimdi, serbest atış yapan 1 milyon tane LeBron James olduğunu düşünün. Bu çizgi, ilk serbest atışını sayı yapan bütün LeBron James'leri temsil etsin ve çizgiye birinci serbest atış çizgisi diyelim. Ortalama olarak %75'i bu atışı tutturuyor. Şimdi %75'ini çizelim. Burası çizginin yarısı. Burası 25 desek, burası da 75 olur. Yani %75'inin ilk serbest atışı yaptığını söyleyebiliriz. 75 atışı tutturuyorsa %25'lik kısmında atışı kaçırması lazım, değil mi? Ama bizim ilgilendiğimiz kısım atışları yapabilen kısım. Çünkü üst üste 10 atışa ihtiyacımız var. O yüzden ilk atışı yapan %75'lik kısma odaklanacağız. %25'lik kısımda serbest atış tutturacaklar da çıkabilir ama artık bu kısımla ilgilenmiyoruz. Çünkü onlar artık oyun dışı kalıyorlar. Şimdi de ikinci serbest atışı çizelim. İlk atışı yapabilen LeBron James'lerden kaçı ikinci atışı da sayı yapabilir? İlk atışı yapmanın ikinci atışla bağlantılı olmadığını varsayacağız. Bu da yine bir şekilde bir LeBron James'in serbest atışı tutturma oranıyla aynı olmaya devam edecek. Yani yine LeBron James'lerin %75'inin ikinci atışı da tutturduğunu düşüneceğiz. O yüzden %75'lik kısmın %75'ini alacağız. Bu kısım %75'in yarısı kadar, bu kısım çeyreği dersek bu kısımda 4'te üçü oluyor değil mi? Tam olarak %75. Ve bu çizgide ilk iki atışı tutturabilenleri temsil ediyor. Bu çizgi kısaca ortalamada ilk iki serbest atışı da tutturan LeBron'ları gösteriyor. Bu uzunluk da yukarıdaki %75'in %75'ini gösteriyor. Artık bir düzenin ortaya çıktığını anlamışsınızdır tahminen. Şimdi bir çizgi daha çizelim ve bu da üçüncü serbest atış çizgisi olsun. Peki bu LeBronlardan kaçı üçüncü atışı da gerçekleştirebilecek? Yine yüzde yetmiş beşlik bir kısım değil mi? Bu üçüncü atışı da tutturacaklar. Evet, üçüncüyü de atan yüzde beşlik kısmı çizelim. Peki bu kısım ne olacak? Bu kısım önceki yüzde yetmiş beşin yüzde beşini oluşturacak. %75'lik kısmında %75'ini alacağız. Eğer 10. serbest atışa kadar gidecek olursak, 10 atışın hepsini tutturmuş olanlar çok çok küçük bir kesit oluşturacak. %75 çarpı %75 çarpı %75 diye gidecek. Yani %75 kendisiyle 10 kere çarpılacak. Elimizde bu parça var. Bir tane %75 çarpı %75 var. Şimdi bunu kopyalayalım. Çok vakit almasın. Evet, çarpma işaretlerini sonra koyarız. Çarpı, çarpı, çarpı, evet. Şimdi bununla da çarpalım. Şimdi tüm 10 atışı da yapanları gösteren bu küçücük kısım buradaki değerle eşit olacak. Yani %75'te. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. %75 kendisiyle 10 kere çarpılacak. Tüm işlemi yapamayız tabii ki, elle yapmak sonsuza kadar sürer. Hatta hepsini alıp hesap ile bile çarpsam, hala hata yapma olasılığım var. Ama şansımıza çarpımları tekrarlayan matematiksel bir işlemimiz var, değil mi? Buna üs almak diyoruz. Sonuca yazmanın bir şekli de %75'i alıp 10. kuvvetini bulmak. Yani %75'i kendisiyle 10 kere çarpmak. Bu alttaki işlemle aynı oluyor. Yüzde 75, yani yüzde kelimesi gerçekten de sayı olarak yüzde demek, yüzde. O zaman bunu 75 bölü 100 diye yazalım ve onuncu kuvvetini alalım. Yüzdelik oran 0,75 ile aynı şey. Yani bunun da onuncu kuvvetini alabiliriz. Hesap makinesini çıkaralım ve işlemin sonucunu görelim. 0,75'in onuncu kuvveti 0,056 ediyor. En yakın yüzdeye yuvarlasak da elde ettiğimiz sayı 0,06 ediyor. Kısaca 10 serbest atış tutturma olasılığımız, 10 serbest atışı da tutturma olasılığımız %6 ediyor. Epey yüksek bir atış yüzdemiz varmış gibi görünse de aslında bu çok da yüksek bir olasılık değil. Peki bunu nasıl formülize edebiliriz? Bunu nasıl bulabiliriz? Buradaki düzeni gördüğünüzü düşünüyorum. Tıpkı anlattığım gibi, atışları tutturabilmenin olasılığı, atışa n diyelim, n diyelim, n atış sayısı olsun. Yani ard arda n tane, n tane atış. Sadece Lebron'dan değil, herkesten bahsediyorum şimdi. n, bu kişilerin, bu basketçi arkadaşlarımızın serbest atış oranı olacak. Bu durumda Lebron tamamlamak istediğimiz 10 atışın %75'ini yapabilmiş. Yani n. kuvvete kadar yapmış. Mesela serbest atış oranınızda oynamak istediniz. Diyelim ki atış oranınız %60 olsun. Bu da 0,6 ile aynı şey. %60'lık bir atış oranınız var. Arda arda 5 kere her atışınızı sayı yapmak istiyorsunuz. Dolayısıyla yüzdenizin 5. kuvvetini alacaksınız. En yakın yüzde yuvarlayacak olursak, %8 olasılığınız olacak.